Bugün 20 Ağustos 2022 Cumartesi, Satürn günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor. Bugün haber trafiği ve bilgi paylaşımı çok yoğun olabilir. Farklı birçok konu ve detay gerektiren işle ilgilenebiliriz. Yakın çevre ilişkileri, gezi ve seyahatler de öne çıkabilir. Zihnimiz gün genelinde çok hızlı çalışabilir ve bu durum bazı huzursuzluklar da yaratabilir. Çevremizdeki kişilerle yoğun iletişim kurabiliriz yeni bilgiler öğrenebilir düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşabiliriz bugün Mars boğa burcundan ayrılarak ikizler burcuna geçecek Mars 25 Mart 2023'e kadar ikizler burcunda ilerleyecek bu dönemde enerji ve motivasyonlarımız iletişim seyahatler eğitim yakın çevre ilişkilerine daha fazla odaklanabilir yazılı sözlü her türlü iletişim faaliyetinde daha aktif ve hızlı bir dönemde olabiliriz mücadele edilmesi gereken sorunlarla karşılaşabileceğimiz alanlarda buralar olabilir bilgileri paylaşma, fikirlerimizi savunma konusunda enerjimiz artabilir. Sözler tartışmalara girme eğilimi de daha yüksek olabilir. 29 Ekim-13 Ocak aralığında Mars İkizler burcunda retro hareketli olacak. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.